Daha önce buna benzer bir örnek yapmıştık ama gelin şimdi tekrar ondalık sayıları küçükten büyüğe sıralamayı deneyelim. İsterseniz videoyu burada durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Hatta durdurun, bakalım kendi başınıza yapabiliyor musunuz? İlk olarak birler basamağına bakalım. Buradaki sayılardan hiçbirinin birler basamağında sıfırdan farklı bir sayı yok. O zaman şimdi de onda birler basamağına bakalım. Burada 5 var, burada 6 var, burada 1, burada 5 ve burada da yine 1 var. O zaman sadece onda birler basamağına bakarak sıralayalım. Burada 1 var dedik, bunda da 1 var. 1, 5'ten küçük değil mi? Öyleyse bu sayılar daha küçük. Sonra 5 var, burada da 5 var ve en son 6. Şimdilik sadece onda birler basamağına bakarak sıraladım. Bu sayıların ikisinin de onda birler basamağında 1 bir var. Hangisinin daha büyük olduğunu anlamak için yüzde birler basamağına bakalım. Burada 6 var. Burada ise 5 var. Yani bu daha büyük. Çünkü 6 5'ten daha büyük değil mi? Yüzde birler basamağına bakmamız, hangisinin daha büyük olduğunu anlamamız için yeterli oldu. O yüzden binde birler basamağına bakmamıza gerek yok. Şimdi bu ikisine bakalım. İkisinin de onda birler basamağında 5 var. Ama bunun yüzde birler basamağında 6 var. Bunun ise 2. Yani bu daha büyük. Ve son olarak 0,605 kaldı. Aralarında onda birler basamağı en büyük olan sayı bu. 0,605. Yani diğer basamaklara bakmamıza gerek bile yok.